Herkese merhabalar, ben Hüseyin Oçak. Bu videomda ikna etme yollarını, bir diğer de işte ikna etme sanatı hakkında sizlere bilgiler vereceğim. Toplulukta paylaşmış olduğum bir tane gönderi vardı. Benden ne tarz videolar çekmemi istiyorsunuz adı altında bir tane gönderi yayınlamıştım. Orada bir abonem, diksiyon ve ikna hakkında videolar çekmemi istedi. Diksiyon hakkında bir tane videom mevcut. Zaten diksiyon hakkında da işte sizleri eğitebilecek veya sizlere bilgi verebilecek kadar bir... Ee, gelişmişlik düzeyim ne yazık ki söz konusu değil. Ee, bu videomuzun konusu ikna etme sanatı ile ilgili olacak. Bu tarz içeriklerin daha sık gelmesini istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorum olarak etmeyi unutmayınız. Aşağıdaki sosyal medya uzantılarımdan da beni takip edebilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları oradan da sorabilirsiniz. Dilerseniz şimdi videomuza geçelim. Ne kadar zengin olursanız olun veya ne kadar e, güzel veya karizmatik olursanız olun, konuşamıyorsanız bir hiçsiniz arkadaşlar. Yani karşınızdaki insanla düzgün bir şekilde iletişim kuramıyorsanız, kendinizi düzgün bir şekilde anlatamıyorsanız veya fikirlerinizi belirtemiyorsanız ne yazık ki karşınızdaki kişiyi ikna etmek oldukça zorlaşacak. Yani en temel maddemiz bir işe başlamadan önce kendinize güvenmek. Eğer kendinize güvenmek konusunda problemler, sıkıntılar yaşıyorsanız da bu konu hakkında da ilerleyen günlerde bir tane video çekmeyi düşünüyorum. Onun için de kanalıma abone olabilirsiniz. O videoyu da attığım zaman bildirim alarak izleyebilirsiniz. Gelelim asıl konumuza. Biz karşımızdaki insanı nasıl ikna edeceğiz? İş görüşmesinde veya herhangi bir tartışmada, olayda bir olay yaşayıp da kendinizi nasıl masum gösterebilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki ikna etmek bir manipülasyon tekniği değildir. Eğer iknayı manipülasyon olarak gösterenler veya öğretmek isteyenler varsa lütfen bunlardan uzak durun. Başlarken ikna edilebilir insanları tespit etmek en önemli temel prensiplerimizden bir tanesi olacaktır. Peki ikna edilebilir insanları nasıl bulabiliriz? Çok basit doğru zamanlama ve doğru yöntemlerle. Bir kişinin o günde morali çok bozuk olabilir veya bir şey çok sinirli olabilir. Tutup da siz onun karşısına geçip herhangi bir konu hakkında ikna edemezsiniz. Çünkü o kişi kafasını size veremez, aklını size veremez. Bu süreçte de ne yazık ki başarısızlık da sonuçlanır. Arz talep oluşturmak çok önemli. Para avcısı diye bir tane film vardır. İzlemenizi muhakkak öneririm. Orada bir tane sahnede... Arkadaşlarıyla matada otururken rastgele bir kalemi bu kalemi bana sat diyerek bu kalemi karşısındaki insanların kendisine satmasını istiyor. İnsanlar işte benim kalemim şöyle güzel, benim kalemim böyle güzel, benim kalemimin özellikleri şunlar diyerek o kalemi satmaya çalışıyor. En son bir kişi söz istiyor ve diyor ki bana bu kalemi nasıl satarsın cevap ise çok basit. Arz talep oluştururum diyor. Örnek verecek olursak. O an bir tane sizden imza alabilir miyim veya şuraya imza alarsanız 10 dolar kazanacaksınız diyor. Akabinde insanın kalemi olmayınca bir kalem satın alma içgüdüsüne ürünüyor. Yani elinizdeki ürünü veya herhangi bir ödevde başarılı bir sunum gerçekleştirmek istiyorsanız önce arz talep oluşturmalısınız. Bir sunum yaparken muhakkak ki en son sunumu siz yapın. Bu çok önemli bir olay çünkü arkadaşlar... Bir sunumu en son yaptığınızda sizden önce o sunumu yapanları dinlediğinizde onların eksikliklerini görebilir, kendinizde bu eksiklikleri kapatabilirsiniz. Öte yandan da onların sunumundaki eksiklikleri siz belli etmeden karşınızdaki kişiye lanse edebilirsiniz. Bilinçaltına işlemek burada çok önemli bir madde. Hayatınızda hiç ilgi duymadığınız bir konu hakkında karşınızdaki insanı ikna etmeye asla uğraşmayın. Çünkü başarısız olursunuz. Herhangi bir konuda ilginiz varsa veya o konuyla uğraşmayı çok seviyorsanız böylelikle ikna etmeye çalışın. Çünkü eğer siz o görüşü savunmuyorsanız veya konu hakkında hiçbir bilginiz yoksa yine ikna girişimimiz başarısız olacaktır. Konuşurken karşınızdaki insanla göz kontağını bir an olsun eksik etmeyin arkadaşlar. Doğru bir diksiyonla, etkili bir konuşmayla konuşun. Eğer duygusal bir konuşma yapıyorsanız veya duygusal anlamda bir şekilde ikna etmeye çalışıyorsanız karşınızdakini ona göre ses tonunuzu ayarlamak çok önemli. Duygusal anlamda ikna ettiğinizi düşünün bir kişiyi neşeli bir ses tonuyla onu ikna etmeye çalışırsanız veya karşısında sürekli gülerseniz bu ikna girişimimiz ne yazık ki başarısız olacaktır. Benim genellikle uyguladığım yöntemlerin en başında yer alıyor bu yöntem. Karşınızdaki insanı ikna ederken onun da kazanç sağlamasına yönelik bir şeyler sunun. Örnek verecek olursak, eğer herhangi bir şekilde işte video çekmek istiyorsanız veya e, bir mekan tanıtımı yapmak istiyorsanız ben senin videonu çektiğimde benim kanalım şu kadar gösterime ulaşıyor dediğiniz zaman karşınızdaki insanın bilinçaltında hemen şu oluşuyor. Ya tamam videomu çekmesini istemiyorum ama işte reklam olacak video çektirmeliyim diye bir bilinçaltına mesaj yolluyorsunuz bu örneklerle çoğaltılabilir yaşadığınız anda veya herhangi bir olayda muhakkak ki bunu göz önünde bulundurun karşınızdaki insana çıkarını sağlayacak bir şekilde madde sunmanız gerçekten çok önemli eğer hocanızdan not istiyorsanız veya sınavda işte 5 puan eksikse 5 puan aldığınızda dersi geçiyorsanız bu tarz yöntemleri deneyebilirsiniz ama çoğunlukla öğretmenleriniz sizi reddedecektir. Bu kulvarda bunu denemenizi önermiyorum. İltifatta bulunmak. Arkadaşlar en kötü insana bile yapılan bir iltifat onun yelkenlerini suya indirmeye zaman zaman yetebilir. Bir iş görüşmesindesiniz veya patronunuzdan zam isteyeceksiniz. Yapacağınız şey çok basit. O farkında olmadan ona iltifat etmek. Bu nedir? İçeriye girdiğinde o kişi ya yani çok zayıflamışsınız, kullandığınız bir şey var mı veya bir diyet programınız var mı veya hangi diyetisyene gidiyorsunuz tarzında. Karşınızdaki insan emin olun ki hiç zayıflamamış olsa bile sizin bu gözleminiz onu çok mutlu edecektir ve size daha farklı yaklaşmasına sebep olacaktır. Çıtanızı asla en tepeye dikmeyin arkadaşlar. Buna şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bir şirketin CEO'su o yıl içerisinde %45 büyüme vaat edip %55 oranında büyüme yakalarsa ondan kahramanı yoktur. Ama farklı bir şirkette bir CEO %55 büyüme vaat edip de %45 büyüme yaparsa yıl sonunda bu onun zararına olacaktır çünkü hedefini gerçekleştirememiştir. Yani hedeflerinizi her zaman minimum düzeyde tutup en iyisini başarmaya çalışın. Bu sizin gerek sosyal hayatınızda gerek kendi hayatınızda gerek iş hayatınızda çok büyük olumlu artılarla sizlere geri dönüş yapacaktır. Videonun sonuna gelirken de sizlere bir şey demek istiyorum. Her insanı ikna etmeye çalışmayın. Çünkü her insan konuşmaya değecek kadar veya sizin ona cümlelerinizi aktarmaya değecek kadar e, bilgili veya sizin statünüzde değildir arkadaşlar. Şunu da unutmayın. E, cahil insanı ikna etmek her zaman kolaydır. Siz... Bilgili insanları ikna etmeye bakın. Emin olun ki bunun da hayatınızda artları çok fazla olacaktır. Videomuzun sonuna geldik. Bu tarz içeriklerin daha sık gelmesini istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bu konu hakkındaki görüşlerinizi, fikirlerinizi de diğer abonelerimizle paylaşmak adına iletebilirsiniz aşağıya yorum yazarak. Bir diğer videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.